Merhaba dostlarım ben Serdar ve Sanras'a baştan hoş geldiniz. Ee, en son çeşitli yapım yıkım işlerinde bulunmuştuk. Ee, i̇nsanların zararı ihtiyaçlarını karşılamıştık. Şimdi aa, şeydeki motorumuz tamam, bu O motor burada kalsın biz kendimizi bir araç bulalım. Şimdi de bir okula gideceğiz. Okula geri döneceğiz. Ve ben şuradaki fotoğraf makinesini alsam mı acaba? ne de işte bir gördüm. Ee, şey yaparız. Motorunuzu çok beğendim ama söl söl ulan itfaiye arabasıyla gideyim. Ben hemen burada itfaiye arabası var. Bir limit itfaiye... Şuna bilemiyoruz değil mi? Bilemiyoruz. Tüh be. Lan bir de bomboş gidiyor. Ha hiçbir şey olmuyor yani. Bomboş geldik, bomboş gidiyoruz abi. Hayat nasıl bir şey ya? Gün ne hilesin bu ya? <gülüyor> Okey, itfaiye aracıyla araba okuluna ha araba okuluna gitmeyeceğiz şimdi. Dur bir dakika. Bir görev yapalım. önce bir görev yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş şey yaparız. Ee, Ziro'nun görevini daha yapmayacağım. Ee, Normal düz görev yapacağım. Başka da bir görevimiz yok zaten. Hani şuradan şey yaparız. Hangi görev ki bu? Şu <gülüyor> şunları nasıl? bak? şu nasıl? Daha sola çevriliyor. İnanılmaz. Merdelen. Ne bu? Foto opportunity. Hey Jay. score get your mind ohms I picked them up at Siz git tamam. Oraya i̇tfaiye aracıyla gitmelim, oraya şuradaki araçla gidelim. Şuradaki araçlar var, onları unutmuşum ben. Hemen yani itfaiye aracına gitti aklım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, güzel güzel haberlerle de başladık hafta yaşaya. Eee tabii siz bu videoyu izliyorsanız ben artık e, Kıbrıs'tayım. E, farklı bir şey söyleyecekmişim. olmuş bir ben. Evet ben Kıbrıs'tayım. Bu yüzden videoların sıklığı azıcık azalmış olabilir belki. Çünkü bir iki hafta kalacağım bunu istiyorum. Ee, öyle. Bu yüzden iki video çekeceğim Ardarda. 2-3 video çekebilirim Ardarda. Ee, büyük ihtimalle 2 video. Çünkü 3 video artık 3 saat boyunca video çekmek azıcık yorabiliyor. Ee, yorumlarınızı hemen okuyup e, sonraki videoda e, bilirim. Çünkü büyük ihtimalle daha net bir şeylikle okuyamamışımdır. Sonraki videoyu artık ondan da sonraki video uygulayacak gündür falan filan böyle. Evet güzel bir sabah var gerçekten enfes bir hava var. Yani ben azıcık sıcak olabilir mi acaba diye düşünmüştüm ama üst üste iki video çekmek için çok enfes bir gün gerçekten. Bu nerede bu arada sen neredesin? Yani şuralarda bir yerdesin diyor. Yo sen neresin lan sen? Yani Şurası. Yani Amzaan dümdüz buradan sol yapacağız. Şuradan devam edeceğiz aynen. Tünelden geçeceğiz, tünelden. Kimse bizi arayıp soramayacak. Aa. Güzel. Kaldık 42. Şehirde yeni geldik. Öyle yani. İki video çekmek için, üstte çekmek için çok ideal bir gün. İki videoyu az çok planladım. Ee, School'a gideceğiz. Ee, Zero'nun görevlerini yapmaya çalışacağız ki önceden paraları kazanalım. Çünkü onları yapınca işletmeler alıyor olacağız. Onlar bize e, günde birkaç bin dolar sağlıyor olacak. Günde birkaç bin dolar nereden baksan güzel para. Heh. Lan geçsek nereye gidiyoruz? Hiç böyle tünelleri çok kullanmıyorum ha. Hatırlayamıyorum çünkü böyle tünellerin, bağırdanın, şeylerin. Halbuki güzel görünüyorlar. Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Ee, yazla bitiyor, bitti veya bir kadar güzeldi. Gayet keyifli, güzel, ilginç bir yazdı benim için. Ee, böylece de bitmiş oldu. Neler yaptınız? Hayat nasıl? Neler oynuyorsunuz? Neler okuyorsunuz? Neler izliyorsunuz? Neleri çözüyorsunuz? Siz de anlatın. Hep ben konuşuyorum, hep ben konuşuyorum ama olmuyor böyle yani. Bir anlatın azıcık yorumlarda bir yazın bakalım. Yani ne diyorum acaba? Nasıl bir boş yapıyorum acaba ben şu an? Aa diğer taraftan çıkmışız lan. Erken şey yaptık. Evet gizemlerde başladık. Ee, bakalım bir, bir iki gizem videosu yetiştirebilirim belki ee, Kıbrıs'a gitmeyen önce. Ee, azıcık yoğun bir program olacak gibi. Tam böyle tatilimi yapmadan önce gerçekten kendi programımı iyice yoğunlaştırdım. Youtube'la, başka işlerde falan. İlginç bir durum oluştu. Oş ben tatil yapacağım diyorum da orada da ya yazmaya devam edeceğim. Sera selam selam Sezar. Happy Binelim bakalım. Hadi bakalım. Şöyle gidiyoruz hocam kesin. Gidelim bakalım. Şu an ne yapıyoruz acaba? Şu an neleri düşünüyorsun ya? Yani nasıl bir Tabi balas arabası çıktı buradan bu mu yani bütün bunu, bunu mu takip ediyoruz acaba? Hiç böyle bir, genel bir e, komplonun şeylerini daha önceden göstermelerler. Şu sahil yolun takip edersek ulaşırız herhalde diyeceğim ama çok da şey bir olmuş dümdüz. Şu yolu takip etsek daha iyi olacak gibi buradan Sağ yapmayıp dümdüz devam etsek aynen yani şuradan inşallah duvar yoktur duvar varmış. Sezer, arabanı azıcık mahvedeceğim dostum, kusura bakma. İyi ki hidrolikleri açtık yani. Hidroliklerle birlikte iyi gideriz burada. Buradan dümdüz devam edeceğiz Sezer. Gerekiyor çünkü hocam. Sezer'in arası iyi çıkıyor. Burası neresi bu? Tam bir gizem havası var değil mi? Tam böyle biraz sonra birisi bize saldıracakmış gibi hava var. Rüzgar, şiddetli, sis yoğun, gecenin ortası ve çiftlikteyiz, dağın başında falan. Haydi bakalım. Ha, evet. Kal kaldık böyle, konuşacak bir, hiçbir şey de kalmadı. Bütün konuşacak konuları önceki videolarda harcadık arkadaşlar stoklarımız e, tükendi. Harcadık yani. B bitti şu an her şey. Kalacağız öyle sessizce. Oturacağız. hiçbir şey demeyeceğim. Ben size bakacağım. Siz benim güzel yüzüme bakacaksınız ve bu kadar olacak veya bilmem Ders çalışırken ve oyun oynarken falan arkada dinliyorsunuz. Öyle yapan da çok var. Güzel. Öyle, öyle, öyle de iyi. Öyle çok hoşuma gidiyor böyle. Bir yandan böyle podcast gibi dinliyorsunuz. Sunrisecast. 146cast. Bilmiyorum. Boşu bu da bir Eki konsepti konsepte dönüşebiliriz. Sezar araban kötü be hocam be. Burada neden bir çiçek var ya? Dağlan mı çiçek alıyoruz? Ne yapıyoruz? Bu görevin şeyi bu. Yani neden San Fjordun çıkıp Angel Pine'a gitsek ya abi? Neden neden Yok, San... Angel Pine'a mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Angel Pine'a gideceğiz. Yani. Aynen Angel Pine'a gidiyoruz. Neden uğraşıyoruz? Bu ne ya? İlginç bir durum. Ben bu sabah spor yapmayı unuttum ya. Normal yapıyordum bu sabah spor yapmayı unuttum. Ben diyorum ulan bir, bir eksiklik var sanki. Böyle bir şey var. Böyle bir, böyle bir yanlışlık var. Bütün bir durum hakkında. Yanlış bir şeyler var. Var evet. Spor yapmayı unutmuşum. Çok da şey değil. Bugün neden böyle boş boş muhabbetler açıyorum ben ya. Neyse, evet, Kıbrıs'a gideceğim. sonra da uzun, uzun, uzunca bir süre sonra, yıl falan sonra Kıbrıs'a evime döneceğim. Azıcık, eğer müsaade varsa denize gireyim çünkü bilmiyorum şu an oradaki durum nasıl falan salgından nasıl, kaç çıkma yasağı var mı yok mu çok hakim değilim oradaki olaylara. Dizer, inşallah arabanı kurtarırız dostum. Arabanın çok hayatta kalmayacak gibi ama evimi göreyim. Ailemi göreyim. Arkadaşlarımı göreyim. Bunlar makul sebepleri değil mi? İnsanın memleketine dönmesi için. Ondan sonra geri döneceğim ve yine uzunca bir sürede burada kalacağım. Çünkü iş güç abi. iş güç var. Seve seve girdiğim iş güç. Güzel uğraştılar. Duyumda da yanımda ama şu an şey yapamıyorum. Az sonra gelecek adamın yüzlerinin fotoğrafını çekeyim. Yakınlaştırmayı unutma. Nereye gelecekler? Klakimbele geliyorlarmış. Klakimbele takılıyorlarmış. Ne olacak ama? Aha. Adamın yüzünün fotoğrafını çek. Çekti mi lan? Om çekiyorum fotoğraf şu an. Ha, bunların. Ben diyorum Ryder'ın neden? Ha burada bir sayı var. Ha. Benim Ryder'a affedecek şey yapacak falan filan hiç yok. Ah, I know I this, no exchange, <gülüyor> bekliyordum ben de ya. Aha, araba, şey, uçak düşüyor. Hadi beni doğru düzgün bir yere bırak. Gözünü seveyim beni doğru düzgün bir yere bırak. Gaz bir benzinciye bıraktı ya. You're <gülüyor> some We got what we came for anyway. Hocam bıraksana lan beni bu garaja şerefsiz. Yok abi sağ olasın. Slide, Fotoğraf makinesi San Fier çevresinde fotoğraflar çekebilirsin biliyorum dostum. Oha nasıl sınırsız fotoğrafım mı var şu an? OK tamam ben bunu asla değişmem. E, geri döneceğiz o zaman ne yapalım? A dur şuradan. Vali üniformasını değiştirebiliriz aslında. Ha buradan vali üniformasını değişirsek vali görevlerini yapabiliriz. Başka bir ev satın almadan ev satın almamız gerekecek. Ama vali görevlerini o şekillerden çıkarabiliriz. Ee, ama şimdi bu okula gideceğim, okula gideceğim. O yüzden azıcık da gereksiz bir çaba mı olur? Azıcık gereksiz bir çaba olur gerçekten. Sıcaklığı yapıyor ama çok net bir şekilde biz çarptık, biz öküz. Evet bu bu bu kamyonetle gideceğiz. <gülüyor> bu kamyonetle gideceğiz şey. Tam Radyo açsam da böyle k falan mı dinlesek? K-roslarmış zaten. <gülüyor> ya, çok iyi. Aa, arkadan country çalacak falan. takım. Yaşlı ve çaresiz insanların basit müziklerini dinliyorum. Ben çok seviyorum bu arada country, böyle Ama durum öyle yani. Ah. Oyun iyi ya, oyunun müzikleri oyun oyunun coğrafyası iyi, arabalarıyla iyi. Bakalım, Remaster gelince bir, bir yaparız, onu da oynarız. Bakalım o nasıl olacak. Ona ben şeyden azıcık korkma değilim yani. Mesela şu e, grafik tonu, şu şeylerin verilebiliği bir basitlik var. Orada aman biz bunu çok gerçekçi yapalım diye bu tarzı en azından kaybedebilirler. E, çok muhafızakar da bakmıyorum tabi olayları olaylara ama. Ee, bakalım, şey merak ediyorum. Acaba nasıl bir şeyler sunacaklar, nasıl bir şeyler verecekler? Çünkü çok gerçekçi yapalım diye bir şeyleri kötüleştirebilirler. Bana çarptın abi. E, Geldim bana çarptın şu an sen. Ha. Öyle yani. Benim düşüneceğim bu konuda. Ben de heyecanlıyım. Konsolları çıkarsa bakalım. Konsollardan da oynayabiliyoruz. Daha öncese GTA 5'i çektim, Red Dead Redemption'ı çektim. Yine bir şeyler çekeriz. Yine bir şeyler yaparız. PlayStation 4'e çıkarsa. Çünkü 5'im yok biliyorsunuz. PlayStation 5 azıcık yok yani. Böyle açıklayabiliriz PlayStation 5 i. PlayStation 5 azıcık olmayan bir şey. Ülkede falan. Aaa hazır buraya gelmişken aslında gidip şeye bakabiliriz. Ee, bizim paramız ne durumda? Böyle konuşuyorken de çok ee, sanki bir... Gangster gibi konuştum. Güzel gangster de böyle bir İtalyan gangsterleri, ile gangsterleri gibi konuştum ama bizim bir işletmemiz var buralarda biliyorsunuz. Biz artık iş insanıyız. İş yapıyoruz biz. Yasal işler yapıyoruz. Gidip yasal işlerimizin durumuna bakabiliriz. Ne yapıyorlar ne ediyorlar? Buralarda bir yerlerde bizim bir dükkanımız var. İlginç ha. İki motorculuk yaptık bize dükkan verdiler. O da güzel iş. Kaliş. Şurası sanırım. Yok, burası değil. Ee, burası değilse ise diğer taraftaki olmalı. Burada bir tane daha var. Şu da bir yerde sanırım. Hemen şurada olmalı. Aşağı. Aynen şurası. Bakalım ne kadar verdiler. Veriyorlar. 2000. Gerçekten de 2000 dolar verdiler. Maşallah. da binersem yine şey alacak mıyım? Hayır hayır hayır. Hayır, e, Bir gün. Geri döneceğim. Paket atmak için mi? Ha hala o şey gösteriyor. Ben buradan teslim edeceğim ya. Motor bilmemize gerek yok. <gülüyor> Kamyondan atayım ben her şeyi. Kurye görevleri iptal edildi. Lan yaptık zaten kurye görevleri. şimdi. Ondan sonra okula gideceğiz. Okula gideceğiz. Zero'yla satın mı alsak sonra görevi? Yok ona şeye bakalım Bir şey yapacağımız zaman, başlayacağımız zaman satın aldım. Ee, şey hatırlattığınız için çok teşekkür ederim bu arada. Evet, e, frame limiter açmamız gerekecek. E, şeye başlamadan önce, okula başlamadan önce. Çünkü bazı görevler orada sıkıntı çıkarabiliyor. Frame limiter'li yapmamız gerekiyor. Arabanın aldığı şekil falan filan. Azıcık önemli olduğu için. Ha, Okulun karşısındaki evi satın almamız gerekiyor. Ee, Evlemiz lazım. Bazı görevler için şeyler için. Ne kadar? Ne ka Hayır istemiyorum. Alalım lan, burada alalım aynen. Devremi satın al hadi bakalım. Burada evimiz de zaten. 20 bin iyidir. Burada sevdiğim Aynen. Burada sevleyeceğim şimdi iki, iki tane. Hadi bakalım. Gidelim şimdi. Burası bizim soyduğumuz evlerden bir değil mi ya? Burayı bitirince şurada bir araba falan oluyor. Spor arabası falan. Selam. To to There's too Sağa sola kırarak arabayı kendi eksen etrafında Haa, okey. Tamam, bu. Tamam, sürüş tecrübesi arttı bunu yaparken. Anladım. Anladım. Kapatıp mı denesek acaba? Belki... ...çok daha hızlı bir şekilde şey yaparız. Okey. Sürüş tecrübesi de artıyor. Güzel. Yarışlara girebileceğiz bundan sonra. Bu ne? <gülüyor> Olay ne abi? Çabuk çabuk hızlı hızlı park et. Görmesinler. Okey. Aha. Aha bu. Aha bu. Tam olmadı ama dediyiz. Aha. Güzel. Tamam. Buraya geçmemiz gerekiyor zaten. E o da deviriyor. Ben de devirdim ulan. Üç tane devirdim hatta daha başarılıyım. Hiç devirmedim ulan sizden daha başarılıyım. Salın işletmeyin bana. Ha anladım. Ben rest hep yapmamız bir şey o yüzden. E çevirdim abi. Arabaya mı durduracağız? Aynen. Yakın durmamız gerekecekmiş. Oo. Olmadı. Olmadı. Geçtik, okay. It is looking. Bu ne? Ha. Tam zaman dur. O zaman bir şey yapmayacağız. Şunu aç bakayım. Araca zarar vermeden o tarafa gideceğiz. Birkaç dakikan altında mı acaba? Bir süre verdiler mi acaba? Uf. Orada arabalar da dil dildili sürüyor. O yüzden. Sıkıntılar, çeşitli sıkıntılar yaşayabiliriz. Nereye gidiyoruz? Dur bakalım. Haa, okay tamam. Şöyle. Ben buradan sağ yapayım. Sağdan aşağıya doğru gidelim. Dümdüz ilerleyeceğiz zaten. Yokuşlardan önce biraz yavaşlamam gerekiyor. Çünkü... Arabayı çarpabiliyoruz. Acaba çok hızlı mı gitmemizi istiyor? Onu da çok anlayamadım. İyi ki bu frame olayı timing'e yansımıyor. Yani şey falan yansımıyor. Biz ilerle hocam. Düm düz ilerle. Düm düz ilerle. Oh, miss. İnşallah bir yere çarpmam bu arada. Kork korkuyorum da aynı zamanda. Yani radyo değişti ya. Tren çarpıyormuş burada falan. Çok gülerim gerçekten. Oh mis. Ah be, sürüş kabiliyeti arttı. İşte bu ya. İşte bu ya. Şimdi bu tarafa çıkabiliyoruz, değil mi? Evet, hiç, hiç o kadar anlamsız şey bir yer ki gerçekten. Evet, sürüş demiz görünmüyor ama artmıştı. Yarışlar falan katılabiliyoruz. Dur. Evet, buraya koydular şu arabayı. Ben de o arabayı alırım. E, gidip sevelim o zaman CJ'de. Çünkü herhalde oradan sonra görevlerde falan da bize verecekler. E, güzel. Bir 10 dakika içinde tanımadık her şeyi. Ha. Gerçekten de bütün sorun Rev Çok canımı sıktı bu olay. Çok, gerçekten çok canımı sıktı. İyi bari. Ne diyeyim? Şimdiki görev ne ya? Şimdiki görev acaba şey mi? Şimdi görev aslında, biliyor musunuz? Hazır şeyken, gidip vale görevlerini de yapalım. Vale görevlerini de yapalım, çabucak sonra bu görevi yaparız. Evet dur, şu görevi merak ettim. Şu görev büyük bir ihtimalle şeydir. Bizi şeye yollayacaklar. Los Santos'a. Yo, Gizzy mi? Gizzy'ye git diyecekler. Anladım. Hey, man, you What's up, Hey, Carl. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh, yeah? Well, look, Woolsey, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the loco syndicate. They're pretty big time, mm -hmm. I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now, this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's sadece that şey. That's Jazzy B. He you know, uh, hey, he Oh, Gizzy? Gizzy fortress, <gülüyor> Hey, good looking out, Woozy. No problem. Don't be a stranger. All right. Woozy'nin görevleri açılacak şimdi bir ihtimalle. Jazzy'nin kulübüne git deniliyor. Anlaşıldı. Buraya ne şey yapıyorum, seviyorum. Bize gitmeyelim. Daha. Ben arayan olacak mı? Arayan olmayacak. O zaman ben gider yapım üzerimde değiştiririm. Bir Vallegerilerini yaparız. Vallegerileri hiç yapmadım o yüzden çok merak ediyorum neye benzeyecek, nasıl bir şey yapacak. Şimdi bu araba sürekli burada doğacağı için orada kalacaksın. Burada aynen. Bakın orada bir tane daha var. Rahat rahat istediğimizi yapabiliriz. Burada telefonu çek. Bir var mı? Ee, üzerimi değiştirdim. Hadi bakalım bir vale şeyi. <gülüyor> Gözlük büyük bir şapkayla. Special. Vale uniform. Aynen neden acaba? ha yok polis şeyi falan filan o üniformaları kız arkadaşlar veriyor değil mi? Seyceğin sevgilileri veriyor. İyi bakalım Seyce. 56 bin dolarımız kaldı. Bak 20 bin dolara ev harcadık. Biraz bu evde değiştirelim üzerimizi değil mi? Gerçekten çok klas bir şeyde biriz <gülüyor> ya. Aa ben sevecektim, bu sevecektim. Hay bakalım. Hemen yanımızda School'da gösteriyor, ha, ilginç ya. Yani. Hemen yani bu evin yanında demek ki harita bilgisi bir şeyi iyi e Gidelim o zaman. Azıcık iş yapalım, azıcık meslek öğrenelim. Ekonomiye katkı sağlayalım hep. Gangstercilik, hep çetecilik, hırkızlık bunlar olmaz biraz da yatal işler yapmamız gerekiyor biraz da insanın yurttaşın halini anlamamız gerekiyor. Neredeydi lan bu yarf? Neredeydi oğlum? Şey. Hah şurası. gelin bakalım. Bötürün bakalım şu arabayı. <gülüyor> Sizler sizi. Park görevi. <gülüyor> Hemen aldılar. Oğlum o benim lan. Üç aracı iki dakikada park etmen lazım. Bekleyen arabayı başka bir görüyor. Araba benimdi zaten. Şerefsiz. Anladım tamam. Neyse hızlı davranan alırsın herhalde. Kendi arabamızı da getirebiliyormuşuz, onu da böylece öğrenmiş olduk. Gelsin lan artık. Araba gelsin abi, araba. Ge getirin arabanızı abi buraya, hiç kimse gelmiyor. Gel Hayır gelmedi. Ha sen, o gelecek buraya, Onu öyle şey getiremiyoruz ya. Polis arabası E ee, ne napıyoruz? Koydun benim arabamı şerefsiz. Ne oluyor lan? Ne lan? Kabul etmiyor. Şey mi olması lazım? Ha, sen bu arabayı al alman gerekiyor diye mi göstermesi lazım acaba? Şu yeni yeni öğreniyoruz her şeyi. Bazı şeyler ölecek gidiyor. Tamam yeni araba geldi. Dur bakalım. Bunu Hıh. Hey man, bu aracı çaretli park yerine götürsün Tamam. Hasar 45 diyor. Basarı ben, ver, ben vermeden olacağım. Kendileri aldı İki dakika içinde bunları yapmam çok da imkanlı değil yani. Bakalım bir şeyler yaparız ama düşünürüz. Park bonusu 9 saniye. Aa Donuts do şey veriyor. Güzel. Ben kendi arabamı alacağım. Aaa olum çok iyi lan ben minneti şey yapıp kandırabilirim böylece. Bakın şimdi böyle böyle yapacağım. Biliyor hocam. İşaretli park yerine tabii ki götürürüm. Hem diğerlerini kandırıyorum. Ha anladım. 53 saniye verdiler. Güzel. Bir tane daha park edeceğim. Sahibi bekleyen bir araç var. Onu birisi alacak ama. Yoksa... Haydi evet, aldı. Tamam gelir başka bir araç. Sıkıntı yok yani. Diğer araç şuraya takılmış zaten. Olayı uymuş. Orada başlıyormuş. İlginç bir görev. Milleti kandırabileceğimiz ilginç bir görev. Kendi arabamı götürüp getirebiliyorum yani. Okey. Kendi kendimize bah bahşiş çıkarabiliyoruz. Oha! Bunu inanamıyorum. Hayır. Ehee! Ticaretli park yerine götüreyim tabii ki. Tabii ki götüreyim. Ha, hasardan eksilen her şey saniye olarak geri dönüyor bizde. Hani... Oraya götürüyorum. Hala 45, güzel. Güzel falan yok. 100 dolar bahşiş aldım. Birinci park görevi geçildi. Dört aracı iki dakikada park etmen lazım. Kolay iş ya, hiçbir şey yok. 45 saniye geliyor zaten böyle, 45-45. Öncelikle bana Üniformamı eleştiriyor ya. Ne kadar kötü bir üniforma diyor. Ulan ben mi tas aradım üniformayı. Güzel. Bir 50 saniyede buradan kazandık. 2 dakikayı biz artırıyoruz böyle. Otoparka geri dön. Ya da başka bir araç yoktur. Ben gelene kadar... O aracı alırlar. O aracı alırlar. Oracı aldılar. Fark ettim ben gelene kadar aldılar. Evet, evet öyle bir şey oldu. Yok burada ya biraz gel, gelin bir ya Hah. hah gel abiciğim gel abiciğim gel abiciğim ablacım gel ablacım gel ablacım gel ablacım. Senin adamlığın beni aşır aşır kendimi diyor. Ne, ne biçim bir cümledi bu ya? I am overwhelmed by your manliness falan dedi. Ya acaba düzgün park edince şey mi oluyor? Daha fazla bunu bonusu veriyor? Park bonusu, evet. Bir sonsuza kadar koşabildiğimiz için ve kaslı birisi olduğumuz için sahibi bekleyen herce birisi alacak. Ha, kas azalıyor. Ha, benim bir şeyler yemem lazım. Doğru lan. Şey bitmeden bir şeyler yiyelim. Azıcık bir şeyler yiyelim ya. Ha bu arada arkadaşlar bu dövüş hareketlerini falan şey diye öğrenmiyoruz, yardımcı olsun diye öğrenmiyoruz. Dövüş hareketlerini öğrenmemizin tek sebebi yüz yüz bitirmek için onları öğrenmemizin... Gerçekten çok güzel görünüyorsun dedi bu da. Gelen geçen kaslarımıza şey yapıyor. O diyor. Giyo zaman. E doğru düzgün park edersek daha fazla şey alacağız ama yani alacağımız saniye bonusla. Da... Park bonusu 12 saniye. Ha. Okay. Yani, şey yaparsak 4 saniye alıyoruz. Tabi bekleyen aracı park ederler bence. Aynen, başka bir görevde alır. Bir dakika üstüne tam alacağız. İki dakika başlatıyorlar. Herkes buraya mı geliyor abi? Ne kadar dolu bir otelmiş burası? <Gülüyor> say, Benim kıçım gibi kokuyorsunlar ağamızın. Benim kıçım gibi terliyorsun dedi, Benim kıçım gibi kokuyorsun dediler. Çakıp çrankın hiç hoş düşünceleri sahip olmadık şu an. Giden oradan. 200 dolar bahşiş alalım. Hadi bakalım. Oy da arabaları dolduruyoruz yavaş yavaş yani. Biz. Yani 5 aracı 2 dakika içine park etmen lazım. Acaba burayı tamamlayınca ne olacak? Arabanın sınırsız olarak park edebiliyoruz. Hayır! Ah be yetişemedik. Gripsiz. Hadi git bakalım. Ya zaten 50 saniye içinde bir şeyler oluyor. 50 saniye içinde bir şeyler buraya geliyor. Arabalar buraya gelip park ediyor yani. 50 saniye geçmeden biz bir diğer aracı park etmiş oluyoruz zaten. Sen kıyafet giymiyorsun ki şu an diyor yani. giysi de değil ki sen giydin falan diyor ya. Ne kadar şey ya insanlar ne kadar bu kadar. Yargılıyorlar, şey yapıyorlar falan ilginç yani. 11 saniyelik. Dün bakın yine iki dakikanın üstüne çıkıyoruz ya. 50 saniye geçmeden bir şeyler oluyor. Bankoy. Hadi sıcak, hadi sıcak, hadi aracalılar, aracalılar, aracalılar demin. Baş. Senin de araban kötü kardeşim, sizin de arabanız kötü ya. Araba mı lan bu. Ben ne arabalarla dolaşıyorum ya? Yapalım hocam, bunu da şey yapalım. Baştan da araba park edeceğiz ya. İşte bir olay yok abi, sürekli araba park edip duruyoruz ya. İnşallah sonucudur bu. Azıcık... Azıcık vurmuş olabiliriz arabayı. Bir an çok da vermiyor. 100 dolar veriyor. 200 dolar veriyor. 300 dolar veriyor. Ama vale görev, de Gerekliydi herhalde vale görevleri ya. Yanlış hatırlamıyorum dur. Ver bakalım efendi. Aa bu laf etmedi. Çok ilginç. Uygar bir insanmış. İşaretli park yerine götür. 13 saniye verdi acaba? 58 saniye aldık ha. Acaba en sonunda bir dakikanın üstünde mi tamamlayacağız? Aracı yetişemem. Lan uzak dur. Yetiştim ulan. uzak köşesine ya. Ben ben <gülüyor> Böyle düz ileri park edebiliyors sandım. <gülüyor> Yatar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Okey, güzel. Hiç düşünmüyordum ben o şekilde gireceğimiz oraya. Oha! Geler geldi. Haber ajansı geldi. Haberciler geldi. Habercilerin şeyini vardı. Sen neden geliyorsun ki buraya? Sen gelme zaten buraya. ben şimdi 3 dakikanın üzerine çıkabiliriz. Yine ilk bir şekilde park etmezsek 45 derece açıyla park etmezsek bu arabaların park etmesi de azıcık. Yani döndürmesi falan azıcık. 300 dolar bahşişe aldık. Üçüncü park görevi geçildi. Beşinciye kadar çıkacak mıyız abi? Altı aracı iki dakikada park etmen lazım. Anladım. Bir tamam deseniz ya acaba. Ya sen çok çalıştın hadi emekli ol bakayım. Tamam. Sahibi bekleyen bir araç var. Aldık bak gece gündüz demeden çalışıyoruz ha. Ezerim Acımam ezerim. Gidersek belki. Yetişiriz yetişemeyeceğiz ama yetişemeyeceğiz gibi hissediyorum. Geçemeyecekmişiz gibi hissediyorum ulan arayış gelmezse. Yetişeceğiz yetişeceğiz yetiştik gerçekten ha. Belli bir loopta şey yaptığımız zaman Her türlü kurtarıyoruz. Koş bakalım, koş TJ koş. Koş sonraki ara... Ay ah be, yetişemedik sonraki araca. Getişemediz ona. İmkanı yok yetişemeyiz almışlardır aynen. Neyse üç dakikanın üzerine erken çıkarız en azından. Gelin ulan, gel parket. Gel gel buraya gel. Bütün araçlarınızı garaja park ediyoruz. Başka yerde yaşıyorsunuz yaşamıyorsunuz umrumuzda değil. Biz Bütün araçlarınızı e, garaja park ediyoruz. Siz buraya koyuyorsunuz bizi garaja götürüyoruz. Artık böyle bir dünya. Garaj dünyası böyle bir dünya. Sürücülerin ve parkçıların, varilerin acımasızlıklarıyla dolu bir dünya ve kaybettikçe. 52 saniye kazandık Üç 3 dakika çıktık hocam. Bak hadi bakalım sen mi ben mi sen mi ben mi sen ben mi ben ama onlar alacaklar. Bence aynen bebeğim aynen gel bakayım Üstüne başlış falan da vermiyorlar sadece zaman veriyorlar. Onun zaten yapmam imkansız kaybetmem imkansız ki bu görevde. Sürekli araç geliyor bir şey oluyor. Nedir abi 3 dakikan üzerinde. Dakikan üzerinde tamamlarız. Ah. Aracılar. Kaçaldılar. Polis gel abi gel gel gel buraya gel. İstasyon sana göre değildir. Gel aracı buraya alalım. Otele koyarız senin aracı da. Güvenli durur. Duruyor orada. Çıkları falan bekliyor. Ben şurada yolu buldum. Oradaki yoldan gidiyorum. Ev size benziyorsun dedi ya. Manya bak ev size benziyorsun dedi ya. Abi manyak manya ne yapıyorsunuz siz ya? Biraz saçma bir sistem bu ya. Hadi bakalım şöyle koyarsak. 12 saniye. Kapıya açık bırakacağım. Bana ne? Otoparki girdiğim ah be iyice. onu? Garaçlar kaldı zaten. Bir çekilir şuradan. İtfaiye gelir, ambulans gelir, bir şey gelir. Sen, çok yazık sana ya. Sana gerçekten çok yazık ya. Acıyorum sana. Getir, getirir abicim getir. Getir getir götürelim biz oraya. Garaj, garaj her daim aç. Garajımız her daim yeni. Ulu garaj her daim yeni arabaları aç. Bunu beslememiz gerekiyor, şey yapmamız gerekiyor. Park görevlisini öldürdüğün için 20 saniye ceza verildi. <gülüyor> Öldürürüm lan ben bunların hepsini o zaman. <gülüyor> Eksi 20 saniye ceza vermişler. Park görevlisini öldürdüğüm için. Hepsini öldürebilirdim o zaman. 7 aracı 2 dakikada park etmen lazım. E yeter be. Gas azaldı. Kimse almayacak ben alıyorum onu. sizi. Bak arabayı da ittirelim sizi de itirelim. Müşteriyi öldürdüğün zaman 30 saniye şey yapıyorsun. Ben bunları öldürürsem 20 saniyeni tela 20 saniyeni telafi ederim ha. Yeni çalışan almadıkları sürece. Arabalarda ittire ittire giderim diyeceğim. Ha, yok araba alınır. O araba alınır. Acaba kaç şey var şimdi? Onu birisi aldı şu an. Yok hala 3 çalışan evet. Değişmiyor. Öldürsem de öldürmesem de bunlar yeniden doğuyor bir şey yapıyor. E bakalım abiciğim, getir, getir kötü kötü arabana. Ulan arabanın arkasında like yeah. devrimin diyor senin gibi e, devrim hareketinin senin gibi kaslı e, kardeşlerimize ihtiyacı var. Gelmüyüm ki. Etçemeyeceğim. Otoparka geri dönemem ne yazık ki. Ona yetişemeyeceğim. Böyle bekleyen bir araç gitti. Alındı o araç. Şu araç şu an orada. Atın. Gel bakalım abicim. Gel bakalım. Bunları götürüp götürüp duruyoruz. Hadi bakalım. Azıcık da bir para kazandık. Para kazanıyoruz. Çok da beşimiz yaramıyor ama. Orada bir araç belirmezse gittiğimizi belirirse hayır hayır başka bir görev daha kapı açık gidiyor kapı açık gidiyor da bir deyim olması lazım kopsa açık gidiyor bu adam ya yani. ne yapıyor bu adam ne yapıyor bu, bu sen ne yapıyor ya hayatında kopsa açık gidiyor ya. Yani. Bazı şeyleri anlayabiliyorum. Anlayamıyormuş. Anlayamıyormuş. Anladığımı sanmışım. Abi benim arabamın kapısı da çıkmış aslında. O yüzden... Anlayamıyormuş. Artık garajda nerelere, nerelere park edeceğimi anlıyorum diyecektim. Sizlikle anlamıyormuş. Orada bir araba belirecek ve arabayı kaçıracağız. Bu araba kaçacak. Eğer ışıklar yanmadıysa... ...yandı ama... Onu alırlar evet. Gel gel polis abi gel memur bey gel aracı götürelim biz sizin. Aaa soltar tek görevli aldı güzel lan sevindim onun için. Çalışmış oldu. Tramvayı da getir tramvayı da. Onu da götürürüz. Ya yolu be. Önünden tren geçiyor ya. Lan bak bu. Araç, hasar... azıcık yıkan diyor ya. Oğlum ne yıkanması lan? Yıkama yok ki oyunda. Zaten öldürmedik. Hasar 45 diyor. Yani benim verdiğim bir hasar yok. Ha işte. Böyle yapacağız. Ben şuraya park edeceğiz sandım geçen defa ve o azıcık canımızı yaktı. İki araç kaldı. Hadi iki araç sonra bitsin be. Bu ne be? Dokunmayın döverim. İnandığı ve karşıya dövüklemenizi düşünerek dövemezdim. oyun izin vermeyecekti. Gördüğümüz zaman 20 saniye ceza yiyorum. Aynen, bir araba bakalım. Hadi be. Onu alamayız, onu alamayız. Şöyle bir Monster Truck park etsek sonuncusunda. Tahibi bekleyen bir araç var. Anladım. Biraz da su içeyim ya. Aha geliyor, aha bir şey geldi. Yine Monster Truck gelmedi ama. Bir araba araba geldi. Çok kocaman bir araba geldi. Çok görmediğiniz buralarda. Başka bir arabaya çarptık ama hiç hasar almadık gördüğünüz gibi. O yüzden böyle bir araba bu da. O, duvara mı çarptı az önce? Gidemeyeceksin ulan. Ah o devre geldi bana. Otel geldi lan. 2000 dolar. Tamam para kazandıracak. Düzeni toplamaya dikkat et. Tabi tabi tabi. Tabii ki. Öl şerefsiz, öl. Alacağım lan artık Anladım. Anahtarı verdikten sonra tabii ki arabayı çalıştırmıyoruz, edemiyoruz. Evet. Bir görev yapayım ya. Bir görev yapayım, bir, bir cizi, cizi şey yapalım yani, bir cizdirelim geleceğiz. Ya. Bunu da alacağım lan. Hayır bakayım. Hayır bakayım bunu da aldım. Şerefsizler sizi. <gülüyor> Sizin oraya gideceğiz. Ciz nerede? Ciz'i ta. Zero'ya bir görev mi yapsak acaba bir, şey bir, bir görev yapalım. Ya da Devler de pahalı. Bir dönüp sevleyelim abi, bir dönüp sevleyelim. Sevleyelim sonra üzerimizi değiştirelim. onun sonra Cize'nin yanına gidelim. Bir daha üstümüzü değiştirmemize gerek kalmayacak. O yüzden böyle bir şey bu da. Ara sokakmış. Ara sokaklarda birimi çekmiyor değil yani. Bayağı çekiyor ama şu an. Bakalım. Bir yandan şey şeyi bekliyorum. Cezar Villalpando'nun aramasını bekliyorum. Bak hocam. Böyle bir iş fırsatı var. Gel bunu da yapalım diye. Normalde aklımda o vardı. Ha ondan bir görev yaparız. School'u bitiririz. Ondan sonra ondan bir görev yapar. Devam ederiz diye. Ama saherim önce CZ'yi falan filan halletmemiz gerekecek. İntikamımızı almamız gerekecek. Yanlış yaptık. Ve gideceğiz. Diğeri eve gidip üstünü değiştireceğiz. Şehrin öbür ucuna gideceğiz gerçekten Cizi için. Aynen oradayken arabayı da alırız be. Arabamız da var. Hızlı hızlı gider. Hızlı hızlı geliriz. Aynen. Bu arabayı boşuna mı şey yaptık şimdi orada biz? Boşuna mı kazandık yani? mis gibi enfes Hanbi at. Çıkarırsak acaba bir şey olur mu? Bizimdeki kıyafeti çıkarırsak dem kalacağız. Çıkar. Special. Ah! Harika. Hiç gerek kalmadı. Aynen böyle iyi. Böyleyiz burada. Artık sonrakinde eee Çöl'e indiğimizde bir şeyler yaparız. Çölde kaç görev yapacaktık onu? Değil. Böyle sevleyelim. Nerede seviymiş, ha Enfes mekan ya. Enfes mekan. Mis gibi paramızla kazandık. Bundan sonra böyle dönüp dönüp para kaz kazanırız. Efendim şey evet. Yok, teşekkürler. Dönüp dönüp para kazanacağız bundan sonra. Hahaha! <gülüyor> Yağmur efektine bak. Arabanın üstündeki. Süper ciddi mi almışız biz şu an? Kür alırım acaba. Neresi? Happy Plums. Holesale put Bomboş bir mekan İnsan bakıyor dalıyor böyle şeyler gözü takılıyor yani Gizem avcısı Olmamı sağlayan şeylerden birisi de bu Super GT gerçekten süper GT'ymiş ya Uf, Mis gibi mis gibi mis mis mis Oho Harikaydın az önceki Arka bir deneyimdi az önceki. Hiç kırmızı ışıkta utsaydık. Çarpacağız. Bu kesin zaten. Çarpacağımız kesindi. Oho! Haydolüm böyle şeyler ya. Daha şeymemiz gerekiyor zaten. İnşallah bu arabayla. Hangi görevdi bu ya? Gizi. Anladım. Anladım. Çarşaf, ceketler. Anladım. Dede, güzel hocam. Now, ben işiniz no, no, olarak then. geldim. about you player? I heard you was the man with the hook up and you was the man I needed to see. Aynen öyle. Aynen öyle. Narcisa'nın <gülüyor> hizmetlerimizi sunarız. 140 haliyle <gülüyor> olarak. Senin görevi hocam lojman. <gülüyor> Söyle bakalım. Aha. Söyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Entelektüel mis? Anladım. You walk Bir bakalım. See gözlerin çok kapalı. Aha. Gözlerin çok kısıyorsun. Bence çok sağlıklı değil. I want you. Go find Birlerini duyacağım. No tamam. Haydi bakalım. Vallahi arkadan güvenlik görevlisi geliyor böyle kel şey iri yarı bir herif. Up, <gülüyor> Anladım. Ee, şöyle bir şeyim var mı? Aynen şu var. Şunu kullanırız biz. Sermayeyi şehir merkezine bırak. Anlaşıldı. Çünkü sermaye oyunları yapacağız. Gerçekten de kaslı kollarım var. Aha. Sıcac <Gülüyor> geçiştiriyor sadece. Am sanırım Sıca burada kendi sevgililerine söyledikleri şeyleri de söylüyor yani sadece önce geçiştirmek için falan söylüyor. Aa öyle mi gerçekten mi? Ha iyimiş falan gibisin lan. Gerçekten özen, enerji ve orijinallik dolu cumlarla insanların hayatını şenlendirmeye devam ediyor. Burası otel değil lan burası. Bomb labaratuvar yani. Görüşürüz. Anladım. a little errand for just öldür. Zübbe, zübbe ne demek tam olarak? Öldürürüz ama yaparız. Ne ki? Ölüm ne ki? Yaşam ne ki? Bunlar... Bunlar basit kavramlar. Bunların üstesinden gelinebilecek şeyler. Bunlara çok dert etmemek lazım. Kapı acaba diye bir dinledim. Çalınmadı. Güzel. Ara sıra bir şey oluyor yani böyle bir videodayken. insanlar arıyor. Kapılar çalınıyor. Ama videodayken. Burada benim oyuncu. Şimdi gerçekten bir problem. Sen ben senin için bir zaman yok. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı Aynen CJ Biz engellerimizi <gülüyor> eze eze ilerleriz. Öyle mi? Aha. Tama <gülüyor> Dizinin <gülüyor> sermayesini kuru, anlaşıldı. Sermayeler, yatırımlar. Bunlarla ilgileniyoruz bu arada. Biz de zamanımızda yapmıştık yani bu işleri. O yüzden biliriz. Neler olacağını. işleri nasıl yürüyordu. Aa ulan evet. Biz bu şekilde para kazanabiliyoruz. Sürüş <gülüyor> tecrübesi artmış. Sürüş artık yeterince arttı sanırım. Rahat rahat bir şeyler yapabiliriz. Şuradan devam edeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Yolda gelirken tren çarpmaz da Azıcık kötü olur çarparsak Belki saldırganı da öldü, öldü. <gülüyor> kat mobile geri dön. Dönelim bakalım. Evet, bizi. Ne oldu hocam? Hah. Hmm. Anladım. Anladım halledelim o zaman işten ayrılmak isteyen birisiyle bir iletişimimiz olacak ilginç bir çözüm ee, tarzımız olacak bakalım hayırlısı hayırlısı Hayır istediğimiz olarak. bak ha. polis edeceğiz korktum ya bu sezcez diye çok korktum ya. Neyse. Her şey çarpacak diye çok korktum. Tramvay çarpacak diye çok korktum. Gerçekten böyle şeyler trenin çarpması, tramvayın çarpması artık şey olmuş durumda. travmatik bir durum yani Aha The, soul, the so Anladım. <gülüyor> Hocam geldi geldi şeytan geldi şeytan uğursuz eli geldi Kaç buradan sadece şu an Ya değil mi? Frame rate bu kadar yüksek olunca şey yapamıyorsun. Kola mı gideceksin? Kola gideceksin. Yes! Oo. Atlayacağız diye ölüm koktu. Taking... Halettim <gülüyor> hocam. Oh, see, hand, Çok korktum ya. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Arabalar ateşin içine girmek değil çekilmiyor. Yok yok teşekkürler, ben evime gideceğim, e, saveleyeceğim, oradan da halletmiş olacağız. Yok yok yok yok, memur beyler yok öyle, öyle bir şey yok yani ben saveleyeceğim, ondan sonra zaten siz beni aramayacaksınız. Yok şey yapmanıza gerek yok. Evet bir tane peder birkaç tane insan öldürdükten sonra normal. E, tabii arada da çeşitli e, atılımlara, girişimlere girdiğim için çok normal bu tarz şeyler. Memur beylerin peşinden gelmesi ama hepsi aslında çözülecek durumlar, çözülmeyecek durumlar değiller o yüzden. Öyle bir şey yapabiliriz. Oh boy. You Hey Carl, Hey, okay. Aha. Polis öylece elinde tabancalar dolaşıyor. O zaman bir daha sevileyim. Buzuyu da açtık, güzel. Daha fazla görevimiz oldu artık. Ha. Oh, mis gibi. Ve evet de, laflarım sizlere bir kez daha bu güzel istasyonun e, görüntüsüyle veda diyeyim Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben aynen devam edeceğim. Video çekmeye bir bölüm daha gelecek sizler için. E, beğenileriniz için, yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Açıklamalarda bir takım başlıklar görebilirsiniz. Dikkatinizi çekecek, ilginizi çekilecek olan onlara da bakmayı ihmal etmeyin. E, sonraki defa görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. bay bay.